Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Zeynep. Zeynep hoş geldin. Hoş buldum. Zeynep biraz kendini tanıtırmısın? Kendinden bahseder misin çok kısa? Ben Zeynep. 3. sınıf tıp öğrencisiyim. İzmir'de yaşıyorum. Arkadaşlar bugün Zeynep'le tıp fakültesini kazandığı dönemde lise hayatı boyunca nasıl çalışmış, çalışma taktikleri, bunlarla ilgili bilgi vereceğiz sizlere. Zeynep biraz bize bilgi verir misin o süreç hakkında? Şöyle, ben zaten tıp fakültesini küçüktüğümden beri istiyordum. Yani 3 yaşından beri falan istiyordum hatta. Tek hayalim buydu bir de. Başka alternatifim de yoktu. Ama bu yönde böyle çok çabam yoktu açıkçası lisenin ilk yıllarında. Çünkü İzmir Aslı Türk Lisesi mezunuyum ben. Hem Alsancak'ta okumanın verdiği havayla hem de okulum sosyal imkanları çok fazlaydı. Başta böyle koro, tiyatro vesaire sosyal etkinliklere katılayım dedim. Öyle geçti. 9. sınıf, 10. sınıf. Bu şekilde geçirdim. 11. sınıf geldi. Peki çok mu çalışıyordum Çalışmıyordum. Notlarım da çok kötüydü. Hani şu an gösterebilirim hatta. Yok. Bayağı 40-50 yani falan diyordum an, yani. Bir şey ifade etmiyor sonuç olarak şu an. <gülüyor> evet doğru. Ama tıpı hak edecek kadar çalışmıyordum Evet doğru hak mu? edecek kadar çalışmıyordum. Tamam sonraki dönemde peki Hep, ne değişti? İnsanlar bir de şey rahatlıyor oluyor. İşte, zaten 4 sene var. Zaten 3 sene var falan. O yüzden böyle her sene sıkı çalışma gereği duymadın. Doğru bir şey mi? Ya bence doğru bir şey Çünkü çünkü ben, ben şu an açıkçası çok memnunum yani liseyi boş bir şekilde geçirmediğimden. Hani iyi ki o sosyal etkinliklere de katılmışım, iyi ki arkadaşlarımla da gezmişim. Türk ders çalışsaydım büyük ihtimalle hani lise dönemim bomboş olacaktı. Ne verdiğin ve ne aldığın önemli. Matematik evet. ilişkisi yani alınanla verdiğin, alınan fazlaysa buna değer gibi kabul ediyorum ben. Ben de öyle kabul ediyorum. Ama şu an mesela bir, bir daha geri dönsek lise hayatını yine aynı şeyler yaparsın, doğru ben mu? yine Yoksa... aynı şeyleri yaparım ama bu sistem beni 11. sınıfta çok sıkıştırdı, hani daha 9. sınıf 10. sınıfa tamamlamam gerekiyor, bir yandan 11 yoğun bir şekilde geliyor. Ne yapacağımı şaşırdım, zaten dershaneye yazılım 11. sınıfta. Artık dedim dershane anlattıkça hani en azından konuyu iki kere dinlemiş olurum. 11'de de öyle çok sıkı bir çalışma gitmedim ama dershaneyi mesela aktif bir şekilde takip ettim. Peki dershaneye yazılmak şart mı? Bence şart değil ama... Yani mesela benim gibi ise daha böyle ne yapacağını bilemeyen ve çok da sıkıya gelemeyen birisi özellikle dershane çok faydalı oluyor. Biz disiplin kazandırıyor bence. Son seneye geldiğimde kendim de bir plan oturtmaya başlamıştım. Çünkü okuldan sonra ders çalışmam gereken bir süre var yani akşam. Ve bu süre için dershane bana bu konuyu işledik, akşam bunu çalış demiyor. Artık 4 senenin konularını oturup bir plan programı oturtup çalışmam gerekiyor. Zaten o disiplini bana dershane 11'de kazandırmıştı. O açıdan 11'de dershaneye gitmeyi çok mantıklı buluyorum ben açıkçası. Tavsiye ediyorsun. Ediyorum. Ya baştan sıkı tutmadıysa... Bu videoyu izleyen kişi çok tavsiye ediyorum 11. sınıfta gitmeyi. 12. sınıfta işte bu şekilde kendim bir plan program, disiplin oturtmaya çalıştım. Bir yandan dershane çok fazla deneme yapıyordu. Deneme çözüyordum sürekli. Onun da çok faydasını gördüm. Kendini test ediyor olmak, öğrendiklerini çok faydası oldu. Çünkü çalışırken neyi bildiğimizi neyi bilmediğimizi göremiyoruz. Tam tersi bir de bildiğimiz şeylerden daha çok çözerek biraz kendimizi kandırmaya da gidiyoruz. Hani herkes yapmıyor olabilir ama ben yapıyordum mesela. Hı. Bildiğimiz kısımdan daha çok böyle. Soru sözü evet. kendini tatmin ediyorsun aslında Evet yani. evet. Bakıyordum işte 3 soru çözdüm 4 soru çözdüm. Yanlış gidiyor. Diyordum ki bunu sonra çalışırım şimdi şuna geçeyim ya diyordum. O doğru da kalıyor. Bir işi yapmak için yapmak var. Bir de gel senin hakkını vererek yapmak var. Burada senin dediğin bilinciye giriyor bence. Yani yapmak için yapmak oluyor. Peki 12. sınıfta sosyal hayatın etkilendi mi? Çok fazla etkisi oldu. Zaten 12'ye kadar bir şey yapmadığım için yani çok az şey yaptığım için diyeyim. 12'de beni bayağı sıkıştırdı zaman yönetimi açısından. Hani o yüzden arkadaş buluşmalarımı falan azaltmıştım bayağı. Zaten az. okulda olsun, spor vesaire kendi etkinliklerim olsun, sıfıra indirmiştim gibi bir şey. Yani 12 benim için biraz zor geçti bu açıdan. bunun olması gereken bir şey mi? Ya bu konuda ben çok olması gereken belli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya ben pişman değilim mesela. Yine liseye gitsem yine aynı şekilde ilerlerdim büyük ihtimalle. Ama biraz feragat etmek gerekiyor. Özellikle arkadaşlarla sosyalleşmek mesela sadece o anı kapsamıyor. Mesela 2 saat bir arkadaşınla buluşsun. O 2 saat kalmıyor. O saatlerle sınırlı bir şey değil. Ve devamı geliyor arka arkaya sürekli. Onun biraz planlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama kesinlikle sıfıra inmemeli. Çünkü bunu sıfıra indirgersek bu sefer de o kadar yoğun bir ders temposuna girmek mental olarak çok yıpratıyor. Sıfırlanmadığı sürece azaltılması gerektiğini düşünüyorum ama. Hayatının 50-60 yıllık bir gelecek kariyerini istiyorsa bir yıra feraket etmek çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. İstediğin sıralama olmasaydı bir yıl kalır mıydın? Kalırdım. Mezuna kalırdım. Ya ben çok umutlu bir tablo çizmiyordum aslında Hı -hı. sınav süresince. Yani sınavda aldığım notu denemeler boyunca almıyordum mesela. Oradaki yaptığım netleri denemelerde çok görmüyordum. Bir sürpriz oldu senin için. Evet sürpriz oldu aslında. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani bir şeyi ne kadar bilirsek o kadar az korkarız yoldan. Sınava nereden başlasam daha rahat olurum. Biraz sınava hakim olmaya çalıştım aslında. Sınav anında yapabileceklerimi önceden planlayıp biraz kendimi rahatlatmaya çalıştım. Yaptığım hani en doğru şey bence öğrenme stilimi belirlemek oldu önceden. Onun dışında şöyle bir tavsiyem var. Bir kaynak alıp da onu böyle sonuna kadar bitirmek yerine hani birkaç kaynak alın. Eksik sayfa kalsın, eksik soru kalsın. Çünkü her kaynağın size sunduğu soru tipi farklı. Yazarların tarzları da tamamen farklı zaten. 4-5 yayınlarıyla kök yayınlarının sunduğu soru bir değil. Yani ikisine de sorularına bakmak lazım. Önemli olan çok fazla sayıda soru tipi görmüş olmak. Sınava geldiğinde ben bu soru tipinden hiç çözmedim ya dememiş olmak. Düzeltirim dediğim şeyler daha çok soru sorardım. Öğretmenlerime veya benden daha iyi bilen arkadaşlarıma çok daha fazla soru sorardım. Sediğim bölümü kazanmana arkadaş ortamının etkisi oldu mu? Pozitif veya negatif. Arkadaş grubunun çok faydası var. Hatta arkadaş grubu bu işe çok özen göstermeyen bir grupsa birazcık uzak kalmanın da faydası var bence. Arkadaşın sana rezil de eder, vesile de eder demişler. T çok kısa. Pişman mısın? Kesinlikle pişman değilim ya. En zorlandığım noktada bile keşke yazmasaydım ya demedim. Bırakma isteğin oldu mu? Pandemi de oldu bir ara. Neden? <gülüyor> ben internetten nasıl doktor olacağım falan dedim. Peki kaygı olarak da şu açıdan düşündüm. Biraz işte doktora şiddet olayları gündemdeyken hani dedim ki ben bu mesleği nasıl yapacağım? Korktum biraz korkuttu yani. Doğru. Herkesi Hep... korkutmuştur. Tamam hepimiz korkuyoruz ki şu an. size gidince yani hastayı tedavi etmenin yanı sıra belli bir oranda da bu hasta şiddeti uygular mı diye bakıyorsun. Yani maalesef ki böyle. Yani. Yani bu olaylardan dolayı yola çıkıyorsun. İster istemez evet, yani. Evet. Kötü bir şey. Keşke olmasa dediğimiz bir şey. Şiddet olayları sende tıp fakültesinin terzihlerine yansıyor mu? Bence yansıyor. Ben bile bu kadar çok istiyor ama rağmen bu kadar şiddet olayı arka arkaya duymak beni düşündürüyor. Çünkü sadece iyilik yapmaya çalışan bir meslek ama karşılığında çok fazla şiddet görülüyor. Kafamda bu oturmadı. Tıp ya Almasaydı ne yazardım Bu soruyu ben baştan söylemiştim. Hiçbir şey düşünmemiştim bu konuda. Şu an kendini hayal ettiğim yerde misin? Hayal ettiğim yerin üstünde bile olduğumu düşünüyorum. Şu sorularla karşılaştın mı? Ölü gördün mü? Evet. Kadavra, kadavra görüyor musunuz? Sorularıyla çok karşılaşıyorum. Onun dışında işte hangi Hı. branşta olduğumla ilgili soru çok geliyor. Yani bu normal bence ya. Tuz sürecini herkes bilmiyor. Umarım bir kimse bilmez ve karşılaşmaz burada tuz sürecini. Sonra benim buram ağrıyor. Bu gibi sorularla karşılaşıyor musun? Evet. Çok karşılaşıyorum yani. Ama artık Biraz cevap verebilmeye başladım gibi Ayla. Evet biraz çok değilim Helal olsun Güzel bir <gülüyor> <Güzel> başarı yani Daha oraya gelmedik cevaba Twitter'da gerçekten tüm tıpçılar böyle çok çalışıyormuş gibi sürekli story yapıyorlar Hep böyle hep kitap kitap <gülüyor> Gerçekten çok çalışıyormusunuz gibi Yapmadım. Hatta orada böyle oradaki kitap yığınlarını biraz anlamsız buldum açıkçası Nasıl bu kadar çalışmışlardan ziyade o kadar kaynak bir senede bitirilebilme ihtimali bana biraz hani korkunç geldi Sen yaptın mısın? Ben hiçlikle şey yapmam ki anlıyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, çok teşekkür ederim Kırmadım beni. Geldi. Ben teşekkür ederim. Umarım hoş bir sohbet olmuştur. Umarım sizin için de hoş bir sohbet olmuştur. Yeni bir kanalız Abone olursanız, beğenirsiniz ve paylaşırsanız çok memnun oluruz. Demek istediğim bir şey var mı? Ya, teşekkür etmek istiyorum. Hani beni konuk ettiğiniz için, Ersin'e <gülüyor> çekim için teşekkür etmek istiyorum. Ay, beni, teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Umarım faydalı olabilmiştir anlattığımız, verdiğimiz tavsiyeler. Teşekkürler.